Restoran Z raporu nasıl alınır? Bunun için restoran modülümüzü çalıştırdığımızda Z raporuna ulaşabilmek için iki yöntem bulunmaktadır. Biri satış ekranından Z raporuna ulaşabileceğimiz gibi raporlar bölümüne gelerek burada Z raporu karşımıza gelecektir. İlgili Z raporunu çalıştırdığımızda buradaki karşımıza gelen bilgilerde tarih ve saat bilgileri gelecektir. Saat bilgileri sistem parametrelerinden otomatik olarak ön tanımlı gelir. Dilersek burada değişiklik sağlayabiliriz. Ve sonrasında hangi şube için Z raporu almak istiyorsak ilgili şube seçimlerini yapar. Z raporunu alırken hangi bilgileri Z raporuna dahil görmek istiyorsak örneğin açık masaların dahil edilmesi ürün analizlerinin gerçekleştirilmesi, masa ürün analizinin yapılması, self servis ürün analizinin sağlanması, paket servis işlemi yapıyorsak buradaki paket servis ürün analizinin gelmesi, indirim analizi, tahsilatlarımızın analizi, açık hesap analizi, salonlarımıza ait analizler, garson analizi, ikram verilen ürünler, silinmiş olan ürünler, ödenmez analizi, iade edilen ürünler, kasa giderlerini gösterip göstermeme ve iptal edilen masaların gösterip göstermemesi şeklinde parametreler gelecektir. Bu parametreler dahilinde ilgili tarih ve saat aralığında Z raporumuzu almak istediğimizde ekran diyerek karşımıza Z raporu gelecek. Burada ilgili tarih ve saat aralığındaki yapılmış olan satışlarımızdan ürün analizi, masa ürün analizimiz, İndirim, ödeme analizi, salon analizi ve garson analizi şeklinde detaylarla gelecektir. Bu detayların gelebilmesi için mutlaka buradaki herhangi bir işlemden birinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu şekilde Z raporu olarak günlük yapılan satışlarımızın takibi sağlanabilir.